Bir de keçi boynuzu pekmezi bakın e, şeyiniz tırnağınız kolay kırılıyorsa hı hı. tırnağınız uzamıyorsa e, tırnağınızın kalitesi düştüyse keçi boynuzu pekmezi bulunmaz bir nimettir. Keçi boynuzu pekmezi. Evet. Peki çok geçmiş olsun efendim. Sağ...